Merhabalar bu videomda farklı bir içerik paylaşmak istedim sizlerle hem biraz kanalda eğlenceli içerik olsun hem de biraz kafa dağıtın istedim burçlara göre kadınların 3 çekici özelliğinden bahsetmek istiyorum böyle videolar uzun süredir paylaşmıyorum ancak arada bir böyle şeylere de ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Özellikle güneş burcunu bilip yükselenini veya doğum saatini bilmeyen arkadaşlar için oldukça faydalı olacaktır. Bu videoda karışık gideceğim. Bakalım burçlarına göre kadınların en çekici özellikleri nelermiş? Yay kadını. Yay kadını oldukça özgürlükçü, oldukça doğal ve samimi bir kadındır. E, bu doğallığı zaten kendisini çekici kılmaktadır. Samimiyeti ve doğallığı sayesinde... Erkekleri kendine rahatlıkla çekebilir çünkü içten bir hali vardır ve pozitiftir biliyorsunuz yay burcu zaten en pozitif burçtur hayata daima optimist bakan iyimser bakan bir yapıdadır dolayısıyla onunla her şeyi paylaşabileceğiniz ona karşı her şeyi açıkça ifade edebileceğiniz ve Ondan yapmacık veya olduğundan farklı görünmesini istemeyeceğiniz bir kadındır. Dolayısıyla özellikle arkadaşlıkta, ilişkilerde samimiyetten, doğallıktan ve özgürlükçülükten yanaysanız yay kadının tercih edebilirsiniz. Geldik oğlak kadınına. Oğlak kadını zodyan 10. Burcu sorumlulukların ve zorlukların burcu diyebilirim oğlak kadınları. Oğlak kadınlarının hayatı e, hiçbir zaman kolay yollardan geçmez. Mutlaka zorluklar deneyimlemişlerdir. Çünkü yönetici gezegenleri Satürn'dür. Satürn e, eli maşalı bir öğretmendir aslında. Ve en çok oğlak burçlarını bu konuda yormuştur. Dolayısıyla oğlak kadınının hayatı hiçbir zaman kolay olmamıştır. Neyin nasıl elde edileceği konusunda en iyi kendisi fikir sahibidir. Dolayısıyla emek verdiği bir sevgiye asla sırtını dönmeyecektir ve kariyer konusunda işiniz konusunda sizi sürekli yükseltecek ve gelecek hayallerinizi destekleyecektir. Bunun yanı sıra oğlak burcu kadınlarının şöyle de bir özelliği vardır. Gençlik yıllarında daha olgun, biraz yaşaldıkça daha çocuksu taraflarını harekete geçirirler. Bu noktada özellikle oğlak burcuyla ilişkinizin asla eskimeyeceğini hem maddi olarak hem de kariyer anlamında İyi yerlere gelebileceğinizi ve zaman verirseniz ve emek verirseniz ki oğlak burcu için bu çok önemlidir emek ve güven. Onun diğer yönlerini de görebileceksiniz diyebilirim. Oğlak burcu genel anlamıyla da sadıktır ve ilişkisine sahip çıkar. Emek verdiği her şeyin kıymetini bilir. Geldik terazi burcu kadınına. Terazi burcu kadının sanırım anlatmaya gerek yok. Sadece terazi burcu kadını desem yeterli olur. Zodya'nın 7. burcu. Zarafetin, nezaketin ve adaletin. Timsali e, terazi burcu kadınının doğal bir güzelliği vardır arkadaşlar e, bunun önüne geçmek mümkün değil e, doğal bir nezaket bir zarif halleri vardır giyimleri kuşamları hal ve hareketleri konuşmaları e, kadın gibi kadındır yani kısacası terazi burcu kadındır. Ve biliyorsunuz terazi burçları çok iyi diplomatlardır. Nerede nasıl konuşacağını çok iyi bilir. Genel anlamıyla kavgadan nefret ederler. Her zaman konuşarak çözüme ihtiyacı içerisindedirler. Oldukça bakımlıdırlar. Kendi kişisel bakımlarına önem verirler. Güzel gözükmek onlar için de çok önemlidir. Dolayısıyla sürekli güzel ve bakımlı. Aynı zamanda diplomatik ve uzlaşmacı bir kadınla beraber olmak istiyorsanız terazi burcu kadınları biçilmiş kaftandır diyebilirim. Geldik aslan burcu kadınına ormanların kraliçesi sevgili aslan burcu kadınları oldukça ihtişamlıdır arkadaşlar çok havalı bir halleri vardır asalet kokarlar sanki gerçekten kraliyet ailesindenmiş gibi bir halleri vardır dediğim gibi özellikle saçları çok belirgindir genellikle hacimli saçları tercih ederler genellikle Yaldızlı kıyafetleri tercih ederler, dikkat çekmekten asla gocunmazlar ve bu halleri onlara ayrı bir hava katar diyebilirim. Aslan Burcu kadınları oldukça havalıdır ve ihtişamlıdır. Ancak şu çok fazla belirtilmeyen bir özelliğidir Aslan Burcu kadınlarının. Aslan Burcu kadınları gerçekten oldukça dürüst, dobra ve mertliler ve gururlu, onurludurlar bir konuda gururları ve onurları her şeyin önünde de diyebilirim sevdiklerine karşı da oldukça cömerttirler. Ee... Paralarını, zamanlarını paylaşmaktan asla gocunmayacaklardır. Ve onlarla hayat sanki bir kraliyet yaşantısı gibidir diyebilirim. Sizi farklı yerlere götürebilirler birlikte yaşadıkları sırada. Dediğim gibi ona yanlış yapmayacaksınız ve gururunu ve onurunu asla incitmeyeceksiniz. Böylelikle kraliyet ailesine dışarıdan mensup olabilirsiniz arkadaşlar. Geldik Akrep Burcu kadınına. Evet akrepler, ee, akrep burcu kadının da sanırım e, çok fazla anlatmaya gerek yok. Zodian 8. burcu, Mars ve aynı zamanda Plüton tarafından yönetiliyor. Akrep burcu kadını anlatmakla bitmez. Akrep burcu kadını kimse tam olarak tanıyamaz arkadaşlar. Onların her zaman gizli, her zaman mistik, her zaman derin bir tarafı vardır. Akrep burcu kadını genel anlamıyla kıskan, şüpheci gibi tanımlarla tanımlansa da mutlaka çekicidir. Ee, Sizde... E, sizi ona karşı çeken bir şeyler mutlaka vardır. Ee, oldukça tutkulu, çekici olduklarını söyleyebilmek mümkün. Bunun yanı sıra çok derinlikleri vardır arkadaşlar. Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Ee, bir şey genellikle hissederler. Ee, Akrep burcu kadınlarıyla... Alakalı şüphecilik ve kıskançlık durumda aslında çoğunlukla buradan kaynaklanır. Genel itibariyle e, görünenin arkasındaki görünmeyeni bildikleri için e, bu tarz şeyleri kolaylıkla anlayabilirler. Hatta bazen abartabilirler ama e, oldukça sezgisel, oldukça duygusal tutkuyla ve aşkla sevdiğine bağlı ve Sevdiği zaman hayatındaki erkeği odak noktası haline getirebilen ve onun etrafında dünyayı döndüren, bunun yanı sıra kariyerinde, iş hayatında, günlük yaşantısında da birçok başarı elde edebilen, 10 parmağında 10 marifet bir kadındır akrep burcu kadınları. Geldik koç kadınlarına. Koç kadınları Zodyan ilk burcu olmasından mütevellit oldukça enerjik. Adrenalin düşkünü zaman zaman öfkeli olsa da e, asla doğruyu saklamayan dürüstçe e, kendini olduğu gibi ortaya koyan bir kadındır koç burcu kadınının asla sinsilik yapmayacağını söyleyebilirim bu konuda diğer burçlara veremeyeceğim tek garanti koç burcu kadınına veriyorum Çünkü o çok fazla düşünerek çok fazla uğraşarak hinlikler düşünerek e, bir şeyler söylemez ne düşünüyorsa onu ifade eder yani Düşün beyin ve e, dudak arasında bir filtre yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla eğer koç burcu kadını zaman zaman sizin hoşunuza gitmeyecek şeyler de söylüyorsa mutlaka bilin ki dürüsttür. Bu zaten onun en belirleyici özelliğidir. E, çocuk su bir hali vardır. E, onu biraz pışpışlarsanız biraz pohpohlarsanız o çocuk su yönlerini birazcık törpülerseniz oldukça enerjik, neşeli, dürüst ve hayatı dolu dolu yaşayan size enerji ve neşe katan bir kadınla beraber olacaksınızdır. Geldik balık burcu kadınına. Zodyan son burcu olan balık burçları aslında sanılanın aksine çok duygusal kadınlar değildirler. Aslında duygusaldırlar ancak genel itibariyle mantıklarıyla hareket etmeyi tercih ederler. Duyguları ve mantıkları arasında sürekli bir gergit halinde olan hayalleri ve gerçekler arasında sürekli bir gergit yaşayan balık burcu kadınları aslında dünyada yaşarken oldukça zorlanıyorlardır. Ama aşk işin içine girdiği zaman işler değişir. Balık burcu kadınları dünya üstü bir sevgi gösterisini çok da... Anormal karşılamazlar sevdikleri insan için her şey yapabilirler her türlü fedakarlığı yapabilirler bunun yanı sıra hayatta da birçok başarı elde etmek isterler çünkü hayal kurmayı çok severler ve hayallerini gerçekleştirmek için çoğunlukla çabalarlar balık burcu kadınları. Genel itibariyle çocuksuz, sevimli bir tarafları vardır. Ee, dışarıdan neşeli, keyifli ve sevimli gözükseler de içeride çok sezgisel, çok derin bir yapıları vardır diyebilirim. Oldukça hırslıdırlar. Ee, hem dünyevi hem de uhrevi anlamda hayallerini gerçekleştirmek adına birden fazla iş aynı anda kanalize olmaya çalışırlar. Ee, burada özellikle... Tıpkı yengeç burcu kadını gibi içinizi ısıtacak, sempatik, neşeli ve bununla beraber sizi farklı mistik alemlere götürmek isteyecek bir balık burcu kadını da hayatınıza farklı bir renk, farklı bir heyecan katacaktır. Ve geldik ikizler burcu kadınları. zodyan meraklı konuşmayı seven oldukça neşeli ve sosyal kadınları. Biliyorsunuz ikizler burcu Merkür tarafından yönetilir ve astrolojide 3. ev temsil edilir. Dolayısıyla iletişimin aslında... E burcudur ikizler burcu ve e, ikizler burcu kadını da oldukça entelektüel oldukça meraklı oldukça araştırmacı ve oldukça zekidir ikizler burcu kadını çok yönlüdür arkadaşlar e, onunla birden fazla aktivitede bir arada bulunabilirsiniz birden fazla iş aynı anda yapmayı becerebilen ve hepsinden keyif alan, neşe saçan kadınlardır zaman zaman depresif halleri olsa da onunla asla sıkılmayacağınızı garanti edebilirim çünkü dediğim gibi sabit nitelikte değildir sürekli olarak değişkendir adaptasyon yetişendir en güçlü kadınlardan biridir. Genel itibariyle sevdikleri kişiyle arkadaşlıklar da kurarlar. Hem arkadaşı hem sevgilisi hem de hayat yoldaşı olmak için ikizler burcu kadınını tercih edebilirsiniz. Geldik boğa kadınına. Boğa kadını Zodyan ikinci Burcu kendini güvende hissetmek isteyen ve paranın nasıl kazanılacağını çok iyi bilen bir kadındır. Mutlaka bir şekilde para kazanmayan bir kadınsa bile kocasının parasına sahip çıkacaktır. Bunun nasıl değerlendireceğini çok iyi bilecektir. Bunun yanı sıra boğa kadınları çok güzel yemek yaparlar. Mutfakları çok iyidir. Çok güzel misafir ağırlarlar ve kendileri de lezzetli şeyleri hayatın lezzetlerini tatmaya önem verdikleri için... Size de e, bu lezzetleri e, sunacaklardır ve dediğim gibi elleri çok lezzetlidir. Özellikle kaliteli yaşamayı tercih eder boğa kadınları. Dolayısıyla nerede ne yenir, nerede neresi gezilir gibi konular boğa kadınlarından sorulur. Ve paranızın boğa kadınıyla beraber güvencede olacağını unutmayın. Aynı zamanda tam karşısındaki 8. evden bir mistik hava almaktadır Bazı noktaları da gizlidir. Bazı özelliklerini de tanıdıkça açacaktır. Dolayısıyla size güven veren, maddi olarak arkanızda duran ve Kaliteli yaşamayı tercih eden bir boğa kadını oldukça çekici bir kadın olacaktır. Geldik başak kadınına başak burcu deyince disiplin titizlik gibi kavramlar gelse de başak burcunun özellikle hayatında her alanda titiz ve mükemmeliyetçi olduğunu unutmayın başak burcu kadınıyla hayatınız her zaman organize olacaktır çoğu zaman sizin yerinizde de hayatınızın düzenini o organize etmek isteyecektir ve işinizi kolaylaştıracaktır hem işte hem evde hem özel ve sosyal yaşantıda her türlü işlerinizi toparlayan size fikirler veren ve sizin hayatınızda Hayatınızı kolaylaştıran bir kadın arıyorsanız, bu kesinlikle Başak burcu olmalıdır. Aynı zamanda sade bir stili vardır. E, baktığınız zaman göz yormayan sade ve insana huzur veren bir hali vardır. Başak kadınıyla beraber her türlü sohbeti yapabilirsiniz. Evde vakit geçirmek, entelektüel sohbetler yapmak. Birlikte özellikle kültürel faaliyetlere katılmak için başak kadına biçilmiş kaftandır diyebilirim. Hayatınızda arkan, arkanızda durmasını istediğiniz ve işlerinizi sizin yerinize de düşünebilen sorumluluk sahibi ve her işi mükemmel şekilde yapmaya çalışan bir başak kadını her eve lazım bir kadındır diyebilirim. Geldik kova burcu kadınına. Kova burcu Zodyan 11. Burcu ve Satürn Uranüs tarafından yönetiliyor. Bilgeliğin zamanı kova burcu kadını aynı zamanda... Oldukça sosyaldir çünkü 11. ev tarafından yönetilmektedir. Kova Burcu kadınıyla araştıracaksınız, öğreneceksiniz, farklı dünyalara, farklı ufuklara yelken açacaksınız. Mutlaka hayatınıza bir şeyler katacaktır Kova Burcu Kadını. Oldukça özgürlükçüdür, fikirlere de kişisel yaşamlara da özgürlük tanınması gerektiğini savunur. Bu alanda arkadaşça bir ilişki deneyimleyeceğiniz de söyleyebilirim. Size bilgi anlamında katacağı çok şey olacaktır. Hayata farklı bir bakış açısından bakmanızı sağlayacaktır. Kova Burcu'nun genellikle sosyal çevresi genişmiştir. Dolayısıyla... Onunla beraber hayatta kalabalık arkadaş gruplarında, kalabalık topluluklarda birlikte vakit geçirebilirsiniz. Bunun yanı sıra Kova burcu kadınının fikirleri çok değerlidir. Onunla uzun uzun sohbetler edebilmek, ona sırtınızı yaslayabilmek oldukça önemlidir. Genel anlamıyla sadıktırlar, sabit niteliktedirler ve partnerlerini çok sık değiştirme gibi bir özellikleri yoktur. Ancak dediğim gibi ona entelektüel anlamda Eşek edebilmelisiniz ve aynı standartları sağlayabilmelisiniz. Bu sayede sizde kendinizi geliştireceksinizdir arkadaşlar. Geldik yengeç kadınına. Yengeç kadını zodyan 4. Burcu. E, aile, yuva, anne kavramlarıyla özdeşleşmiş bir burçtur. Yengeç kadınının o tatlı, e, teni, yumuşacık e, gülüşü ve insanı sarıp sarmalayan tıpkı bir pamuklu battaniye, tıpkı bir anne şefkatiyle sarıp sarmalayan hali onu oldukça çekici kılmaktadır. Bunun yanı sıra yengeç burçları aslında gizli liderlerdir. Dolayısıyla ipleri ufaktan eline aldı ve bunu size çaktırmadan yaptığı için bir miktar daha çekiciliğine e, çekicilik katar diyebilirim. Yengeç kadınla sırtınızı yasladığınızda sanki dünyaya sırtınızı dönmüş ve annenizin bile kucağında bu kadar güvende hissetmemiş olabilirsiniz. Yengeç kadınının en çekici özellikleri güven vermesi, sahip çıkması ve sakin doğasıdır. Evet, burçlarına göre kadınları çekici kılan özellikleri bu şekilde sıraladık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağıda fikirlerinizi ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Sizce burçlara göre çekicilik özellikleri nelerdir? Bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve çan tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.